şu ekonomik dünya düzeni içerisinde en sinirlendiğim yapı Amerika Merkez Bankası. Atamayla gelmiş siyasi bir sorumluluğu olmayan, ekonomik geçmişleri tartışmalı ve çok büyük bir bölümü iş hayatları pratik hiçbir tecrübeye sahip olmayan bu insanların dünyanın gidişatını bu kadar etkilemelerine deli oluyor. Amerika Merkez Bankası belirlediği faiz oranlarıyla dünya ekonomisinin büyümesinde veya küçülmesinde büyük bir etki sahibi. Toplam 400 kişiye yakın bir ekip, hem ekonomistlerden oluşuyor da değil en başta da bir kere bir avukat var herhalde yaptıkları hataları savunması için ona en başa koymuşlar. Avrupa Merkez Bankası da aynıdır bu arada. Orada Lagarde da yine bir avukattır, ekonomist değildir. Bunların görevi bu merkez bankaların yediği haltları savunmak bana kalırsa. Tabii epeyce ekonomist var ama bütün bu ekonomistler de bu karar almada etkin değiller. Buna içerisinden 12 kişiden oluşan FOMC diye özel bir alt ekip var. Açılımı The Federal Open Market Committee olan bu yapıdaki 12 kişi işte dünyanın geleceğini belirliyorlar faiz kararlarıyla. Bu 12 kişiden bir tanesi elbette Powell yani Merkez Bankası Başkanı, onun dışına 7 sabit 4 tane de her yıl değişen üyesi var. İşler normal düzende akarken bu 12 kişi yılda 8 kez bir araya geliyorlar ve faiz kararı açıklıyorlar. Bu faiz kararı ABD'deki enflasyonu etkiliyor, büyümeyi etkiliyor. Oradan da bütün dünyaya elbette yayılıyor. Ve bu 12 kişinin geçmişi hatalarla dolu. Mesela geçen sene enflasyon çok hızlı bir şekilde yükselirken enflasyonun yükselmesi geçici bir meseledir. Yakında duracak dediler. Enflasyon yükselip belli bir seviyeye geldikten sonra da düşeceğine inanıyoruz dediler. faizleri dokunmadılar. De Daha sonra da gecikmeli olarak faizlere öyle bir daldılar ki bu sefer de bu taraftaki ekstreme doğru sallandılar. Ama bütün bunları bir kere bakacak olursak buna sadece insan ve bu insanlar çok hata yapıyorlar. Türkiye'de Amerikan Merkez Bankası ile ilgili inanılmaz komplo teorileri dönüyor. Oysa ben uzun zamandır yakından takip eden birisi olarak görüyorum ki bunlar hata yapıyorlar. O kadar da büyük planları, politikaları yok. Ve temel olarak iki misyonları var aslında. Enflasyonu belirli seviyede tutmaya çalışıyorlar ve Amerika'da işsizliğe izin vermemek için stabiliteyi sağlamaya çalışıyorlar. Bu iki misyon çerçevesinde de işte dengeleri zaman zaman bozuyorlar. Ama tekrar aynı meseleye gelelim. Bundan insan ve bundan dolayı da bütün hepimizin sahip olduğu psikolojik sorunlara, geçmiş hatalardan beslenen yanlış öğrenmelere sahipler. Ve bu da bence kararlarını çok etkiliyor ve yarın açıklayacakları faiz kararları ararında da bu geçmişlerinin etkisi çok büyük olabilir. Maalesef istemediğimiz yönde de sonuçlar açıklayabilirler. Niye? Çünkü bunlar insanlar ve geçmişteki yaptıkları hatalardan, psikolojilerden, eğitimlerinden, öğrenimlerinden hatta çocukluklarında yaşadıklarından bile etkilenebiliyorlar. Uzun zamandır merakla takip ettiğim bir Twitter hesabı var. Claudio Şam diye geçiyor. İsmi Claudio Şam. eski bir FED çalışanı ve FED'in iç mekanizmalarının nasıl işlediğini çok iyi anlatıyor. Ve diyor ki Şam, evet 25 bas puanlık artışı yapacaklar. Evet hazizanda duracaklar. Ama eğer Fed'den bir pivot bekliyorsanız ki borsa bunu bekliyor, yıl içerisinde düşüşler bekliyor, bunu sakın beklemeyin. Çünkü onların psikolojisi, çocuklukları, geçmişleri buna uygun değil. Claudia işte bu konuda nefis bir tweet bilgisayarı attı. Oradan birkaç tane şey paylaşmak istiyorum. Ve dünyanın kaderini elinde tutan bu 12 kişinin aslında ne kadar zırvalayabileceği konusunda fikir sahibi olmaz istiyorum. Claudia Fed'in bu sene ne olursa olsun faizleri düşürmeyeceğini üç tane temel meseleye bağlı. Bunlardan bir tanesi Arthur Burns gibi olmak istemiyor olar diyor. Arthur Burns kimdir? Eski bir Amerikan Merkez Bankası Başkanı'dır ve biraz sonra detaya bakacağız. Çok büyük bir başarısızlık hikayesi olarak hep anlatılır. İşte onun durumuna düşmek istemiyorlar. İkincisi FAMC üyelerinin tamamı 1970 ve 1980'lerde Amerika'yı kasıp kavuran yüksek enflasyonu yaşadılar. Çocukluk travmaları var orada ve bundan kötü etkileneceklerdir diyor. Ve üçüncüsü de enflasyon yavaş düşüyor biraz. O yüzden Fed'in böyle bir zafer ilan etmesi zor. Oysa onların kesin açık ve net bir zaferi ihtiyacı var. Öbür riski göze alamazlar." diyor. ŞAM daha sonra bu 3 maddenin detaylarına giriyor ve gerçekten incelemesi benim açımdan da çok ufuk açıcı oldu. Çünkü eğer yatırım kararlarımızı çok etkiliyorsa bu 12 insanın geçmişi yaşadıkları psikolojisi onları biraz daha yakından tanımakta fayda var. Elbette ŞAM görüşlerine yanılıyor olabilir, elbette FAMC üyeleri kendileri geliştirmiş olabilirler ama yine de bir kulak vermekte fayda var. Şu öncelikle Fed'in Arthur Burns dönemini tekrar yaşatmak istemediğini söylüyor. Arthur Burns'ün özelliği yine 1970 ile 1978 arasında Amerika'da Merkez Bankası başkanıydı. Ve onun döneminde enflasyon coştu. Ne yapmış Burns'ün hatası nedir derseniz, faizleri yükseltmiş düşürmüş, yükseltmiş düşürmüş. Yani gelen veriler ışığında çok hızlı pivotlar, değişimler yapmış. Ve onun bu hareketliliğiyle piyasa beklentilerini iyice bozduğu için bir süre sonra. Piyasalar artık ona güvenmemeye başlamışlar ve enflasyon raydan çıkmış. Geçen sene Nobel ödülü alan bir diğer Amerikan Bankası Bankası Başkanı Ben Bernanke ki bu 2008'deki büyük sıkıntıyı yöneten insandır. O diyor ki Burns'ün bu faizleri bir yavaşlat bir yükselt bir yavaşlat bir yükselt stratejisi faciaya neden oldu ve enflasyon ondan dolayı düşürülemedi. Şam diyor ki, FOMC üyelerinin büyük bir kısmı tıpkı benim gibi yeni Keynesian ekonomi doktrinleriyle eğitilirler ve o doktrinle eğitilen insanlar sakın Burns gibi olma konusunda adeta beyinleri yıkanmış olarak çıkarlar okuldan. E bu durumda FED üyelerinin Burns'e benzemek istemeyeceği net. Peki kime benzemek istiyorlar? Walker'a benzemek istiyorlar. Walker kim? Paul Walker. Yine bir Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Börsen hemen sonra Merkez Bankası'nın başına geçiyor. 1979-87 arasında Merkez Bankası Başkanlığı yönetiyor ve enflasyonu yeniyor. Nasıl yeniyor? Faizleri süper yükseltiyor ve uzun süre orada tutuyor. Bu sayede enflasyonun belini kırıyor. Buna beraber Amerika'da bir resesyonda başlatıyor ama buna da aldırmıyor. Bizim için öncelik enflasyondur diyor. Biraz önce bahsettiğim Nobel'de Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke kitabında Volcker'ı çok övüyor ve diyor ki enflasyonla mücadelede kararlılık, azim çok çok önemlidir. Kesinlikle geriye düşünmemeli, resesyondan korkulmamalı. Aksi takdirde yeniliriz enflasyona diyor. Şaham diyor ki FED üyeleri Arasında yaptıkları adeta İncil'den ayetler gibidir. Ve onun dedikleri çok çok önemlidir. FED'deki herkes onun gibi olmaya övünür. Powell için de durum böyle. Bu arada ben de küçük bir not söyleyeyim. Biliyorsunuz bu Merkez Bankası başkanları emekli olduktan sonra konuşmacı oluyorlar. E, i̇yi bir konuşmacı olmak istiyorsanız enflasyonu yenmiş olmak önemli bir hikaye. konuşmacılık küçümsemeyin. Bunlar konuşma başı 100 bin, 150 bin dolar paralar alıyorlar. Enflasyonu kudurtmuş Burns gibi bir başkan olmayı istememenin arkasında... Kişisel sebepler de var. Aynı tabii motivasyon komitedeki diğer 12 üye için de geçerli. Bu arada şu andaki başkan Powell'ın da Walker'a hayran olduğunu biliyoruz. 2022 Mart'ta kendisine gelen bir soruya, acaba ekonominin yavaşlamasını göze alır mısınız enflasyonla mücadele konusunda? Cevabım evettir demiş. Bunun kayıtları geçmesini istemiş Powell. Yani bu da gayet korkutucu. Şam'ın ikinci iddiası mevcut FOMC üyelerinin büyük bölümünün çocukluklarını veya ilk gençliklerini yüksek enflasyon döneminde yaşadıklarına dair. Burada enteresan bir tablo sunuyor. Diyor ki o dönemde FED bir bölümü 20'li yaşlarıyla, bir bölümü 10'lu yaşlarıyla ama hepsi yüksek enflasyon nasıl bir dert olduğunu biliyorlar. Ve araştırmalar bize gösteriyor ki çocuklukta yaşadığımız ekonomik travmalar gelecekle ilgili ekonomik kararlarımızı çok etkiliyor. Mesela Türkiye'deki insanların büyük bölümünün teknoloji şirketleri gibi uzun vadede getiri getirecek konulara yatırım yapmamasının arkasında bu mesele var. Çünkü Türkiye'de o kadar sık ekonomik dalgalanmalar yaşadık ki böyle uzun vadeli falan kimse düşünmek istemiyor. Siz öyle değil de hayır. Ben Nazdok hisseden yatırım yapmak isterim. Uzun vadeli düşmeye öğrenmek istiyorum diyorsanız benim eğitimime gelmenize fayda var. Tarihte epey yaklaştı. Nazlak Borsa'da nasıl yatırım yapılır eğitimi? Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Mutlaka beklerim. Şam diyor ki bu insanlar enflasyonla ilgili öyle kötü anılara sahipler ki resesyonu her zaman tercih edebilirler. Bu tabi oldukça ürkütücü bir de hatırlayın bir önceki FED toplantısı tutanaklarında FED üyelerinin bir bölümünün zaten yılın sonuna doğru resesyona girebiliriz canım meselesini gayet rahat dile getirdiklerini de görmüştük. Yine işin bu yönde oldukça ürkütücü. Üçüncü konu da diyor ki enflasyon öyle kolay kolay düşecek gibi de gözükmüyor. Bu konuda Şam'a katılmıyorum. Ben enflasyonun çok hızlı düşeceğini düşünüyorum. Ama şu yorumuna katılıyorum. Enflasyonun düştüğü konusunda net bir işaret gelmeden ve o işaretin geçici bir işaret olduğuna bunlar emin olmadan faizleri düşürmezler diyor. Tabii bunu anlama geliyor. Mesela diyelim ki önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisi beklenen altında geldi, iyi geldi. Onu da yetinmezler diyor. Onun o %2'lere epey yaklaşması lazım. Bir sürede orada durması gerekir. E bu tabii zaman alacak bir şey. Şaham diyor ki FED yönetimi bu korkaklığından dolayı istatistikli modellere çok dayanıyor. Oysa istatistikli modeller geçmişle ilgili şeyler ve onlar bugün geçerli olmayabilirler. Yani mesela iş gücü pazarını kırmadan enflasyon düşüremeyiz beklentisi bence doğru değil. Yeni bir dünyadayız. Şu anda insana serbest çalışıyor, birkaç iş yapabiliyor. Yapay zekai devreye giriyor, yapay zeka verimlilikleri artırıyor. Bütün bunlardan dolayı iş gücü pazarını kırmadan da aslında enflasyon düşmek mümkün. Resesyona ila girmek şart değil. Ama FED geçmiş istatistiki yapılara aşırı güvendiği için bu riski almayacaktır diyor. Evet, Şam'ın görüşleri bu yönde. Valla ürkütücü doğrusu. Yarın FED'in kararlarını eğer bunlar etkiliyorsa moralimiz gayet bozulabilir. Yarınla ilgili çok önemli bir değişiklik yok bu arada. Yanlış anlamayın yarın mutlaka 25 bas artacaklar ya da duracaklar. Daha üstü yok bu işin. Çok sert bir açıklama yapacaklarını tahmin etmiyorum. Nötr, hafif sertimcisi bir açıklama gelecek. Bunları zaten fiyatladık diye düşünüyorum. Ama eğer önümüzdeki dönemlerde FED faizlerin düşeceğine dair bir işaret yoksa veya bunu çok sert bir dille reddederlerse yarın, Borsa bunu sevmeyebilir. Göreceğiz bakılmeler olduğunu. O yüzden ne yapacağız? Stop losslarımız yerinde olacak. Fed'in yanlış bir karar verme ihtimaline karşı kendimizi biraz hedge edeceğiz. Put opsiyonları alacağız. Belki borsayı biraz shortlayacağız. Bunlar önlemlerimiz olacak ki elimizdeki portföyü bozmadan yargı Fed toplantısını sağa salim atlatalım. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Biraz farklı bir açıdan bakmaya çalıştım. Bugün akşama doğru kanal üyelerimle Önümüzdeki 3 tane önemli hisse sevdiği ile ilgili beklentilerimi anlatan bir video koyacağım. Size gelin kanala hemen katılın, o videoyu izleyebilin. Hangi şirketler bunlar? AMD, Qualcomm ve Apple. Bunlar büyük teknoloji şirketleri ve borsa üzerinde büyük etkileri var. Onlarla ilgili beklentilerimi bu akşam yayınlayacağım. Özel bir videoda kanal üyelerimle paylaşacağım. Kendi size katılın, mutlaka izleyin.